Arkadaşlar merhaba idda tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 3.37 oran kuponumuz başarılı geldi. Rochdale, Salford City maçına karşılıklı gol var demiştik. Bradford, Oldham 2.5 üst ve Fleetwood Sunderland karşılıklı gol var. 3.37 orandan güzel bir kupon yakaladık bu filigranı yani ismi kuponun üstüne atmamın nedeni arkadaşlar bazıları videoyu durdurup kuponları kendi kazandırmış gibi kendi adına paylaşıyor yani milleti kandırıyorlar dolandırıyorlar bu yüzden böyle bir yola başvurdum ben de Bugün sizler için 5 tane maç hazırladım. bir kupon var. Güzel bir kuponumuz var yine. 4.03 oranlık kuponumuz ve 5 tane analiz maçımız var. Tabii ki bunlar aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa kesinlikle oynamayınız. Kupa maçları fazla güven vermiyor biliyorsunuz. Ligler açıldığı zaman ya yani bu milli aralardan sonra liglerin başlamasıyla her gün yine 3 kupon vereceğim ben kanalda. Yani gelme ihtimali yüksek olan kuponlar. Abone olmayan varsa abone olsun bildirimleri yazsın, bildirimlerde tüm ünit etsin. Video yüklendiği zaman bildirim dursun onlara. Evet analize <gülüyor> geçiyoruz. Şunu böyle ekrandan alayım hemen. Analizin ilk maçı arkadaşlar. Saat 22.45'te başlayacak İskoçya Lig Kupasından St. Mirren Morton maçı. Bu maçla ilgili tahminim. Karşılıklı gol var yönünde arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Hem St. Milan atacak hem Morton atacak. Aralarda iki tane 2'den bir bitebilecek. den bir bitebilecek. Hatta üç tane maç var. Ben ikisini söyleyeceğim. Üç tane maç var. den bir bitebilecek maçlar. Tabi ki tahmin arkadaşlar bu hiçbir tahminin garantisi yok. İlk maçımız ZTE Millen Morton maçı karşılıklı gol var. Bu maçta da ben ikiden bir düşünüyorum aslında sistem puanlarında değerlendirilir bu maç. İlk yarı e, Morton atar, ikinci yarı Millen çevirir maçı. Sizin de aklınıza yatarsa sistem kollarını da değerlendirebilirsiniz. Hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Lonya birinci liginden saat 19'da başlayacak. Leccezna-Jazzebiye maçı. Bu maçta da ben karşılıklı gol var düşünüyorum. Bakımdan da gol bekliyorum. Maç üste gider ama birbiriyle takılırsa e, üzülmeyin diye ben karşılıklı gol varını aldım 1.70 orandan. Sizin dalkınızda de yatarsa değerlendirebilirsiniz bu maçı. ikinci maçımız da bu şekil. Karşılıklı gol var arkadaşlar. kuponumuza geçelim 4.03 oranlık kuponumuz. İlk maçımız CT Mirren-Morton maçı karşılıklı gol var. İkinci maçımız Rusya Ulusal Lig'den Torpedo-Mosk-Pakel maçı 2.5 üst Üçüncü maçımız arkadaşlar. İngiltere Trophy Kupası. Saat 22'de başlayacak. Milton Keynes Dons. Southampton U21. Maç sonucu 1. Ya genelde ben taraf basine girmiyorum ama bülten kısıtlı. Şöyle bülteni göstereyim. Hep hazırlık maçı. Hep hazırlık maçları arkadaşlar kupa maçları ve İtalya C'de çok e, bugün İtalya C'den de maçlar alabilirsiniz arkadaşlar 1.5 güçleri iyi oran aslında mesela 1.25 3 tane 4 tane maçı bir araya getirip 2.25 oran yakalayabilirsiniz bu maçlardan da. İtalya C'den de çok gol çıkacağını düşünüyorum. Hatta risk alıp 3 tane maçı kombinleyip şöyle göstereyim mesela. 2 tane 3 tane maçı alıp 7 oran yakalayabilirsiniz. Bunlar örnektir arkadaşlar. Yani bir analiz yapın. Bir gözden geçirin. İtalya Zde de güzel maçlar var bugün. Ben bulaşmıyorum. Yani takip etmediğim Ligilere bulaşmıyorum. Evet, bu kuponumuzu verdikten sonra analize devam edelim. Saat 16'da başlayacak Çek Cumhuriyet 2. liginden 5 saat. maçı. Yine karşılıklı gol var düşündüğüm bir maç. 1.55 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bir sonraki maçımız. Arkadaşlar kuponda beğenmediğiniz maçı çıkarıp bu analizlerden de ekleyebilirsiniz. Ya da İtalya güvendiğiniz böyle analizini yaptığınız bir maçı 2.5 üstüne alabilirsiniz. Bugün gollü, bir, e, gollü maçlar biliyorum açıkçası. Ben iki tane kupon hazırlayacağım. Mobil uygulamanda e, paylaşacağım onları. 8 oranlık falan kuponlarımız olacak bir sonraki maçımız Torpedo, -Torpedo mozg fakel maçı iki buçuk üst düşündüğüm bir maç bazı kuponlarında kuponlarımızda değerlendirebilirsin değerlendirebiliriz aslında bu maçları bu maçın da iki buçuk üst geleceğini düşünüyorum bu maçın da ikiden bir bitme ihtimali var İlk yarı fakel alır. ikinci yarı torpedo e, çevirir maçı. Diye düşünüyorum. Fahmin bu. Ve son maçımız. Polonya 1. liginden. Lodz. Corona. Gills maçı. Bu maça da iki buçuk düşünüyorum ben arkadaşlar. 1.55 orandan. Ve bu maçın da giden bir bitme ihtimali yüzde altmış yüzde yetmişlerde bunu da değerlendirebilirsiniz sistem kuponlarında maçlarımız bu kadar arkadaşlar aralarından seçip değerlendirebilirsiniz dediğim gibi İtalya C'de bir göz atın güzel maçlar var yani üst bitebilecek yüksek oranda 3 tane maçı yakalayıp çok güzel para kazanabilirsiniz aslında. Ben 2 tane kupon hazırlayacağım. İtalya C'den bugün. Biraz kafa yormak lazım tabi. <gülüyor> Gayet yüksek oranlar arkadaşlar. 3 tane maçı bir araya getirdiğiniz zaman. Yani 7 7-22. 4 tane maç farz edelim 14-15 oran gibi güzel oran yakalayabilirsiniz aslında. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şans diliyorum, bol kazançlar diliyorum. İnşallah. Yarınki videomuzda bugün paylaşmış olduğumuz uponu bu şekilde verebiliriz. Hepinize bol kazançlar.